ve dostlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çünkü ben değilim. Bugün başlıktan da görebileceğiniz üzere Kissing Boot yani Türkçesi galiba deli dolu. Nun, ikinci filmini izleyeceğim. Ee, sizinle izlemeye karar verdim. Çünkü bu hafta gerçekten ne çeksem ne çeksem diye düşündüm. Ve en sonunda bu fikre karar verdim. Ee, <gülüyor> hiç heyecanlı değilim. Şöyle ben birincisini izledim. Ee, ve komik geldi. <gülüyor> Engeçen de çok komik bir filmdi bence. Yapılan esprilere değil, komik olmaya çalışmadıkları zaman daha çok güldüm. Şu anda öyle mi olacak bilmiyorum. Ama hemen girmek istiyorum. Çünkü zaten uzun bir video olacak. Farkındayım. Şimdi hemen başlayalım. Videoya geçelim. Joey King dedi mi kızın ismi? Joey King'in Peru. İkincisi Jacob diye yazık. Yani Jacob Elordi, Euphoria'dan belki biliyorsunuzdur bir tane dizi. Çok iyi bir oyuncu aslında ancak... Yazık buraya, geri şey yapıldı. Bir de eski kız arkadaşıyla ay çok çirkin bir durum bence. Ay ay! Ve başlayalım hemen. Evet. O kız motor öğrenmiş arkadaşlar. Direk öyle mesaj atmazsın ki insana. Yo <gülüyor> ve daha 3. dakikadayız. Hadi bakalım. Hollywood şeyinde ay burada geçen filmde şey yapıyor <gülüyor> ay çok korkunçtu o. ne oluyor be okul ilk günden dedi kudu çıkmaz be çıkar mı bilmiyorum lise lise de deneyimim çok kötüydü benim o yüzden bilmiyorum. <gülüyor> Oğlum Jacob Elordi çok yakışıklı da yazık ya Bu filmde harcanıyor Hiçbir işlevi olmayan Mean Girls'ler geldi Bilin bakalım kime aşık olacak bu Marco Dora gibiyim şu an Bilin bakalım kime aşık olacak bu Marco Dora, <gülüyor> Dora <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> I don't know only planned I know Geri zekalı mısın? Niye <gülüyor> tek okula başvurursun Aptalos kız. Tek tercih yapmak gibi bir şey bu ya. Çok aptalsın. Ay. Az, sonra Berkeley'ye girelim diyor. Geri zekalı. Bu, bu mantıkla Berkeley'ye giremezsin. <gülüyor> Olayı biliyoruz arkadaşlar. Bastanı bir okula kabul alacak. Ve ondan sonra ikileme düşecek. mvp kim acaba? mvp kim acaba? Arkadaşlar çok merak ediyorum Marco Oğlum bir şey birazcık kafayı mı yiyorum bilmiyorum ama bu birazcık daha esmer jacobelor diye benziyor çocuk bilmiyorum kafayı yiyor da olabilirim arkadaşlar yemin ediyorum latin noah yani başka bir şey değil Gözümde canlanır mazi. <gülüyor> Ay kendi şakalarıma gülüyorum abi ya. <gülüyor> Ay a while you even worry. You forgot how to kiss geri tekalı tekelin içilen diyecek. Kız. Aa. Kart deseniz. Kartı adam açar. Baba bak, kırmızı çantayı kırmızı çantası şey olacak bak bak <gülüyor> da düşünmüyorum ama toksik bir geçmişi var o yüzden kim bilir bak şimdi ne olacak bu kız aa, aa gidecek aa, Marco <gülüyor> hatta Marco ile Kissingwood'da falan öpüşürler bunlar bak şimdi senaryo yazıyor Marco ile Kissingwood'da falan öpüşecek sonra bir yandan Noah görecek mi diyecek Ha, sonra diyecek ki ama sen zaten beni aldattın diyecek. Sonrasında ama aldatmadan ortaya çıkacak bak. Senaryoyu yazdım bakalım ne kadara doğru olacak. Şu an 45. dakikadayım. Oğlum nasıl zengin değilsin be. Amerika'da lisede özel okula gitmek kadar pahalı bir şey yok. Allah'ım ya. Hmmmm Hannah Montana Hmmmm Yeah Ben belki de böyle düşünüyorum uzun mesafe ilişkisi çok güzel bir şeymiş diyor. durduya bana Ben hep böyle beraber olma... <gülüyor> Hiç sevmem öyle şeyleri de uzun mesafe ilişkisi kendine de zaman ayırıyorsun. İlişkiye de zaman ayırırsan güzel olur. İşte bunlar ayırmıyor pek. Bunlar birazcık toksikleşmeye başladı. Gerçekten çok aptalsın Lee. Yani bu kadar da aptal olmaz kızım. Git git oturma ezik gibi oturma. Herkes çocuğu. Gerizekalı kızım git git git kızım git. <gülüyor> Abi hayır Hayır hayır hayır Hayır hayır Hayır hayır. hayır. <gülüyor> Bilemiyorum bu film birazcık sıkıcı <gülüyor> Oha Oğlum niye böyle bir seyirci var Niye bunun böyle bir seyircisi var Daha doğrusu Çantada bir şey var Korkuyorum. Çantada bir şey var. On 2 saniyede oraya yerleştirdiler. Aha! Bunları görecek. Ben bu subplotu tamamen unutmuştum. <gülüyor> Ana! Ne <Noah> o burada? <gülüyor> çok şaşırdım. Neden bilmiyorum. Ya öpüceği kubal orada. Çok yakışıklı ya. Lanet olsun. Bak şimdi öpecekler Öpüşecekler. Öpüşecekler. Öpüşecekler. Öpüşecekler. <gülüyor> Öpüşecekler, ses kesildi. Öpüşecekler. Hem de tam Noa'nın önünde böyle kapak olacak sonra. Öpüşecekler. Öpüşecekler. Öpüşecekler. Öpüşecekler. Öpüşecekler. hayır hayır hayır lütfen hayır hayır. Öpüşecekler. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır Bilim, bekledim. Ne zaman bu kızı yanlışa düşecek diye. Çünkü büyük ihtimalle Noah evet belki hoşlanıyor diğer kızdan ama hiçbir zaman aldatmadı. Bu kız da aldattığını düşündü. Düşündü. Kendini tuzağa yerleştirdi böyle. Haklıdırımdan haksızlığa düştü arkadaşlar. Hayırlı olsun. 42 dakika daha 42 dakika var. Abi kendini sabote etmek çok kötü bir şey. Yani bekleyemedin bak bekleyemedin. İki gün daha bekleyemedin yani gerizekalı. Çok sinirlendim. İki gün daha bekleyemedin ya çocuk. Gelecek her şekilde. Aha. <gülüyor> Rachel gerizekalı da çıkıyor. Lee ayrı gerizekalı. el ayrı gerizekalı. zekalı <gülüyor> Um Rachel Anyway so Um <gülüyor> Okay Ne? Ay yemin durum yeter Yeter Kaç yaşında yaptığınız bu kuralları Gerizekalı mısınız? Ya niye insan bir kurallar üzerine yaşamaz? 9-10 yaşına yaptığım kuralları Ay yemin ediyorum herkese <gülüyor> <gülüyor> Kavga Kavga Kavga Kavga Kavga Kavga Kavga Kavga Kavga Kavga Evlenme teklif edecek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Niye neden? Neden? neden neden neden neden neden Kendime bunu yaptım Bu gerçekten çok bomboştu ya Bomboş bomboş film izledi <gülüyor> <gülüyor> Kaza, kaza geçecekler. Ay bitmedi film. Ay. Yalan mı söyledi? Harvard'da kabul etmiş. Bir şey söyleyeceğim, film hiç realistik değil. Çünkü mezun olmalarından öncesinde karar vermen gerekiyor. O yüzden. Ama neyse bitti evet. Şükür bitirdim filmi. Hayatımın iki saatini bunu harcadığımı inanamıyorum. Ay, Üçüncü film olacak galiba. Jacob ve seni kurtarabilirim. Telefon açman yeterli. Evet bugünkü videoda da bu kadardı. Uzun bir video olacağını düşünüyorum. Çünkü 2 saatlik film izledim yani sizinle beraber. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı. Beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kesin Good 2'yi veya Kesin Good 1'i izlediniz mi? Ne düşündünüz film hakkında? Aşağı yorum atın. Çünkü çok gerizekalı bir film olmasına rağmen filmler hakkında konuşmak benim büyük bir hobim. Neyse evet. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay <Gülüyor> bay. Bye. <gülüyor>